Burada bir çemberin içine rastgele çizilmiş bir dörtgen var ve bu videoda çemberin içine çizilmiş, çemberin içine, çemberlerin içine çizilmiş dörtgenlerin karşılıklı açılarının bütünler olduğunu kanıtlamaya çalışacağız. Bütünler açının ne olduğuna hemen hatırlayalım. Bu iki açı, eğer bütünlerse, bunun ölçüsü ve bunun ölçüsünün toplamı 180 derece olacak. Aynen bu açıyla, bunun ölçülerinin toplamının 180 olması, 180 derece olması gibi. Şimdi, bu açının ölçüsüne, x derece diyelim. Bunun, x derece olduğunu bildiğimize göre, eğer buradaki açının ölçüsünün 180 eksi x derece olduğunu ispatlayabilirsek, çemberin içine çizilmiş dörtgenin, karşılıklı açılarının bütünleri olduğunu ispatlamış oluruz. Evet, eğer bu açının ölçüsü 180 eksi x ise, 180 eksi x, artı x, 180 eder ve biz de istediğimizi elde etmiş oluruz. Evet, her zaman olduğu gibi, şimdi videoyu durdurun ve ispatı kendi başınıza yapmayı deneyin. Hatta size bir de ipucu vereyim, ispatı yapmak için açıların gördüğü yayların ölçülerini kullanacaksınız. Düşünelim. Ölçüsü x derece olan bu açı, bir bakalım, açının bir kenarı, çemberi bu noktada, diğer kenarı da bu noktada kesiyor. O zaman gördüğü yay da, şu an boyadığım yay. Evet, çok güzel boyadım. Evet, gördüğü yay bu. Çevre açıyla gördüğü yay arasındaki ilişkiyi daha önceki videolarda görmüştük. Çevre açı, köşesi çember üzerinde olan açıdır. Ve bu açıyla gördüğü yay arasındaki ilişki şu. Bu açının ölçüsü, gördüğü yayın ölçüsünün yarısı. Eğer bu, x derece ise, yayın ölçüsü 2x derece olur. Öyle değil mi? Evet, devam edelim. Bu yayın ölçüsü 2x'e, bu yayın, yani çemberi tamamlayan yayın ölçüsü ne olur? Çemberin etrafına dönmek 360 derece öyle değil mi? O halde bu mavi yay, 360 eksi 2x derece olur. Değil mi? Tüm çember 360 derece ise mavi yay, mavi ay gibi oldu. Neyse, mavi yay, 360 eksi sarı yaydır. Tekrar ediyorum, 360 dereceden sarı yayı çıkarırsak, geriye mavi yay kalır. Şimdi can alıcı nokta. Bana mavi yayı gören çevre açının hangisi olduğunu söyleyebilir misiniz? Evet, işte bu. Evet, rengi değiştiremedim ama maviyi gören açı işte burada. Bakın açının iki kenarı da bu yayla kesişiyor. Şimdi çevre açının ölçüsünün gördüğü yayın ölçüsünün yarısı olduğunu bir kere daha hatırlatıp soruyorum. Bana, 1 bölü 2, 360 eksi 2x'in ne olduğunu söyleyebilir misiniz? 360 çarpı 1 bölü 2, 180. 2x çarpı 1 bölü 2, x. O zaman bu açının ölçüsü de 180 eksi x olur. Değil mi? 180 eksi x. Gördüğünüz gibi bir çemberin içine çizilmiş dörtgenin karşılıklı açılarının bütünler olduğunu ispatladık. Bunları toplarsak, 180 eksi x artı x 180 derece eder ve bu yüzden de bu açılar bütünler açılardır.